Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte eh soap cutting'in 3. bölümüyle Kaldığınız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şurada yine hanımız. E, yeni bir şey yüklüyorum arkadaşlar. Yani soap cutting bittiğinde şuna geçeceğiz. Yeni bir uygulama. Yani yavaş yavaş final hazırlıklarına başlıyorum aslında. Çok öyle bu seriyi uzatmaya gerek yok. Tabii, e, like atmanıza bağlı yani. Bakın, 17. seviyede kalmıştık kelebekle. Zümrüt renginde bir sabun evet kesiyoruz. Bakar mısınız ya? Şöyle ittik. Kestik. İttik. Kestik, ittik. Neyse hızlanalım bakalım. Yavaş yavaş hastasız yapmaya gidelim. Bu ne lan? Aa, kivi. Kivi arkadaşlar bakın. Kivi çıktı bayağı. Şöyle kütür kütür resim geldi şimdi. Kivi çıktı. Şurada altınlar var. Hemen bunları tak tak diye toplayıp devam ediyorum. Evet altınları topladık. Neyse. Şu kiviye alalım bakalım. Kivi çıktı ya. Meyve çıktı. Meyve sabun içinden meyve çıkıyor. Ötekinden de dondurma çıkmıştı gel. Neyse reklam var. E, bitmesini bekliyorum. Yine reklam. Evet. Oyalanıyorum şu an. Şöyle yüzde kırk oldu arkadaşlar hediye paketimiz. Bu arada bir yazıyor şurada. Yeni bıçak mı var acaba? Evet. Unlock random diyor. 150 akçeye bir tane yeni bıçak al diyor. Anak bakalım yeni bıçağı. Ne çıkacak? Bastım. Bu ne? Hançer. Hançer. Hançer çıktı arkadaşlar. Hançer. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hançer çıkardık. Evet. Kelebekten daha iyi diye tahmin ediyorum da hançerle nasıl keseceğiz şimdi? Bakın. Acaba say mı bunlar ya? Uçları sıfır olmalı ne? Neyse. E, bonus level arkadaşlar şöyle. Bonus leveldayız. Neyse hadi bakalım keselim. Vay! İyiymiş ha. iyi kesiyor, güzel kesiyor. Altın sabun bu arkadaşlar. Para yağmuru var bunda. Para yağıyor yani. Şöyle kesiyorum. Kaka bunun içinden ha. Altın para çıktı. Altın para çıktı. Bir tane. Reklam, reklam. Altın para çıktı. E 18. seviyedeydik tamamladık ve şimdi 19'a geçeceğiz. Evet. Bir reklam var. Tamam geçti. Ee, miss out diyelim. Evet. Bu neden böyle şey nugger diye bir şey vardı yani. Neydi ona benziyor. Böyle dondurma gibi. Daha çok şeker gibi. Evet 18. seviye bu arada. 18 neyse. Keselim bakalım. Oh. Kesmesi de çok rahat ha. İtelim. Kesemedim. Kesmiyor. Ha kesiyor şimdi. Şöyle kesiyoruz yine. Hani yerde fena değil he. İtiyoruz. Ee, kesiyoruz. İtiyoruz. Ke Kesemedim. Kesemedik. İttik. Kestik. İttik. Evet yanında biraz daha kalmıştı onları da aldık. Bu ne şimdi? Evet. Ee, tahmin edeyim bu bir kaplumbağa. Bence kaplumbağa yani şu altınları hemen topluyorum. Tamam. Topladık. Keselim bakalım. Neymiş? Ne? Kurbağa mı? Ah! Kabuğu var gibi ama kabuğu var gibi de. Ya birazcık gösterseydiniz var be, QR verseydiniz. Neyse. %60 dolu. Bu sefer e, bu bölümde açsak mı acaba diye düşünüyorum da zamanım boşa gidiyor. Ah. Neyse. Evet. 19. level şöyle gösterelim. Evet elmas şeklinde bir sabunumuz var yine. Ee, pes pembe bir şey. Kesek. Hmm, güzel güzel. Elmas tanesi diyebiliriz bunun görmüşüm. Neyse hızlıca. Bakın bakın. Nasıl da profesyonel bir şekilde kesiyorum değil mi? Rus çıktı lan. Rus çıktı Rus. Ben roj ne yapayım? Allah Allah. Bana doğru düzgün bir şey ver oyun. Neyse tamam sabun ister misin diyor. Oyun bak kesleyeceğim seni ya. Neyse yüzde seksen dolu kutu next level diyoruz. Diyoruz. 20 level. Evet yineki benzer bir sabun. Eşi benzer bir sabun. Neden eşi benzer diyorum. Çünkü 18. seviyedeki sabunun renkleri bunda da var. Eşi benzer. Yani benzer. Şuraları da alalım. Ne kadar profesyonel kesiyorum. Bakar mısınız? Waffle. Bunda tahmin edilmeyecek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bildiğiniz waffle yani. Hmm. Bilinleyecek de bir şey yok. Evet, Hediye paketi doldu. Bu sefer hadi hadi izleyelim bir tane video. Ne bileyim yani arkadaşlar öyle çıkmayınca bir ara. Hani hiç açmadık da. Bir açalım belki yeni bıçak verir. Hem hani eski bıçaklarda da seviyeler ilerledikçe arkadaşlar. E, hani zorlaşıyor eski bıçaklarla kesemiyorum o yüzden bu paketi açmak zorunda kaldım ah boynum evet reklam bitti şimdi hadi hadi hadi çarpıla evet arkadaşlar open diyor open open openlayalım bakalım ne çıkacak bu ne lan altın çıktı akçı çıktı you, you win 25 25 coin aldık tamam Yok double coin falan amigen ben yok. Bir kereyi keserim reklam Tamam bakma. Neyse 21. level bu arada. Hızlıca keselim. Bu ne? Böyle Süng sünger sandım. Sünger sandım bunu. Hmm. Gibi benzer olmuyor şeyine şey ne? Hızlı hızlı keselim bakalım. Ne kadar profesyonelce kesiyorum ya. Evet, inek. İneğin kafası kesmişler ineğin kafasını koymuşlar sabunun içine. Anlamsız oldu biraz. Neyse. Evet yüzde yirmi dolu. Şöyle next level yaptık. Yirmi kende seviye. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ama gerçekten çok güzel bir sabun arkadaşlar. Keseyim şöyle. Şöyle. Evet. Bakın bir de yavaşça keseceğim böyle. Size işte. Bakar mısınız? Dokum gibi dağılıyor. Neyse keselim bakalım ne çıkacak. E ee, aaa bir dakika bir dakika. Önceki bölümde de makas çıkmadı mı bize? Tekrar makas çıkıyor. Ya ben iki tane makası ne yapayım? Oyun. Sen benimle şey mi geçiyorsun şimdi? Şey mi geçiyor? Neyse. Ee, şöyle yüzde kırk dolu. Peşke daha fazla olsaydı. Evet. Şimdi next level diyelim. Evet arkadaşlar. Şey, videonun bazı yerlerini böldüm. Kusura bakmayın. Ee, 23. level bu arada. Şöyle keselim. Tane tane. İnce ince. Evet. Bir süt kahve havası veriyor helalde öyle bir renk var bunda da. Bu ne lan? What the fuck? Bu ne? Allah aşkına bu ne? Neyse. Ee, eşi benzeri olmayan bir eser yine. Keselim bakalım. Sinek. Sinekmiş ya. Nasıl tahmin edemedim? Ben gözlerinden o sinek sandım zaten ama değildir diye düşündüm. O yüzden söylemedim. Neyse, Miss Out dedik şöyle yüzde 60 dolu yeni paket. Onu dördüncü bölümde açacağız. Şöyle 24. level bu arada oyunda. Evet, bir yonca yaprağını kesiyoruz. Pembe bir yonca yaprağı Şöyle. Evet. kuruçkaya benzemiş. Neyse. Bu ne? Arkadaşlar e, bu sanırsam yaprak parçası Aynen yaprak Ha yapraktır yani Bence yaprak başka ne olacak başka? De yaprak yani Yaprak Bildiğin yaprak Neyse Devam edelim ee reklam var arkadaşlar Tost makinesi falan filan diyor Neyse evet Bıçağı bul diyor bize bıçağı bul diyor Hangisinden Ya hiç bulamadım ya bu sefer bulayım ya Allah için ya nolgu ya Altın çıktı. Tamam. Şu en kenardakine basacağım. Yine yok. Ya yine yok ya. Of. Nerede o zaman bu bıçak? Allah aşkına söyleyin. 180. Tamam. 25inci level. Aa kalp. Bu kalp şeklinde bir şey. Bir dakika bir dakika. Ee, şöyle bakınca bir ok gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Bir ok gibi gözüküyor aşağı doğru. Bir ok gibi gözüküyor böyle. Neyse. Şöyle kestik bunu da. Zar. Zar çıktı. Sıradaki eserimiz zarmış. Evet 25. Seviyeden de Beklentimiz Yani bu kadar değildi aslında. Bu kadar basit bir şey değildi. Hani. Sonra işte bir kayak kesersin güzel bir şey verirsin diye düşündük oyun. Neyse. Evet. Open the box. Hani Senim... neyse boş ver. Special level. Yani 26 diye sayın. Special. Böyle sabun dışında kağıt parçalarını kesiyorduk falan filan. Bunlar zaten basit arkadaşlar. Ne var lan bunun içinde? Bakar mısınız? Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Siyah bir şey çıkıyor. Minecraft portalı gibi içinden siyah bir şey çıkıyor böyle. Bakın, siyah bir şey çıkıyor. Neyse, şunu da keselim. Kes şunu hadi. Tamam. Evet, Sims reklam verdi. Sim siyah bir sabun. Gerçekten hiç tarzım değil. Beğenmedim. Yani. Evet. Şöyle continue diyor, continue diyelim bizde yani ne yapalım continue. Neyse. Ne? Ya sen bunu 26. seviyeden saymadın mı oyun? Daha 26'ya yeni girmişiz diye. Pu. Neyse. Devam edelim. Bari ne yapalım yani. Şöyle kesiyoruz. Kes biraz daha, kes biraz daha, kes biraz daha. Bakar mısınız şu bölünüşe bakıyor. Tahmin edeyim. Sırt çantası. Yok. Okul çantası. Okul çantası olabilir mi arkadaşlar? Şurada tutacağı var çünkü. Üstünde tutacağı var. Bence kesinlikle okul çantası. School çantası. Okul. Neyse. Baş... Bakalım. Dilim sürüştü. Neyse. Evet. E, reklam. Reklam. Şöyle. Yüzde yirmi dolu gelecek paket. Haa. Bir tane alabilir misiniz bıçak? Hadi bakalım. İki yüz unluk random. İki yüz akşe. Verek bakalım ne çıktı. Evet yeni bıçak çıktı arkadaşlar. Neysin sen? Hımm kırmızı. Kırmızı bir bıçağımız oldu. Şöyle kırmızı. öfkeli bıçak. Neyse. Evet. Öfkeli lakabını takıyoruz bıçağı. Ne yes, saçma. Neyse. Kesek bakalım. 27. level. 27. seviyedeyiz. Evet yumurta şeklinde bir sabun görüyoruz. Hızlıca hemen seni e, doğruyalım biz. Doğrayabilsek tabii. Bu ne lan? Kaşık. Bu bildiğiniz şey ya. Kinder yumurtalarındaki kaşıklara benzemiyor mu? Onlara benziyor biraz. Neyse sabun diyor. almayacağım. Ben şimdi sabunlayacağım şimdi. Ben size sabunlayacağım şimdi. Neyse. %40. Hemen next level yapalım. Ve yine bir bonus level. Oyun durmadan special bonus yapıştırıyor ya. Bir at bırak ya ya. Hızlıca keseceğim vallahi. Hiç yavaş yavaş falan uğraşamam. Şöyle ah. Kesemiyorum. Kesemiyorum arkadaşlar. Oğlum kesemiyor mu? Ha kesti şimdi. İt. Ha kesiyor kesiyor tamam. Şu altınları toplayalım bari ya çok boş bıraktık arkadaşlar çok boş geçtik. O yüzden ben e, toplayacağım yani hepsini. Topluyorum şu an. Yok arkadaş %100 imkansız bunları toplamak. 40 saati gider videodan ama ben yine toplayacağım şöyle Ne yapayım ya bunları da böyle toplayayım. Neyse topladık. Hadi bakalım kes kes abi. Kes. Kes. Kes. Ne? Altın, para. Ee, bunların içinden hep para çıkıyor. Madem hep para çıkıyor. Yani bunu da öğrenmiş olduk. 60 60 coin. Kardeş yalnız burada bir tane akçe var yani. Nasıl 60 coin oluyor acaba? Neyse Miss Oat diyelim. Miss Oat. 28. seviye. 33. Ya da 32. seviyede bırakalım. Yani keserim videoyu. Devamı gelir tabi. Like dersiniz. Neyse. Şeker. Böyle lollipop gibi bir şey bu da. Güzel ama bu sabunu sevdim yani. Şöyle hızlıca keselim bakalım. Çok hoşuma gitti gerçekten rengi falan. Evet, pembe bir papatya, aynen pembe bir papatya çıktı, gerçekten çok güzel, şu altının birazını da toplayalım bari, hemen topladık tamam, papatya'yı çıkartalım, çıktı, karşınızda papatya, mu mıknatıs mıydı, arkasında bir şey gördüm onun, videoyu yavaşlatıp bakabilirsiniz arkadaşlar, arkasında bir şey gördüm onun, mıknatıs mı o? Hey çekici bir şey gördüm arkasında. Olmasın, ne olur. Neyse 160 dolu. Evet. 29. Seviye'de. Bu ne lan? Oğlum bu BD'nin cadılar bayramındaki yani kaç sıra çatık BD'nin şöyle balkabakları yok mu? Ondan herhalde. Neyse. Kesek. Keselim. Keselim. Keselim. Keselim, kes, kes, kes. Pizza! çocukluk pizza çıktı. Arkadaşlar, bunçinden nasıl pizza çıkıyor ya? Nasıl mantık bu ya? Of, oh, dereceğim şimdi. Neyse, e, reklam vardı yine bu arada. %80, evet. 30. seviyeyi de geçtik şöyle. 30. level arkadaşlar. 30. 31'de bırakıyoruz. Hızlıca kes. Hızlı kes. Çok hızlı. Aşırı hızlı. bayağı hızlı. Dünya kadar hızlı. Video e, 17 dakika 45 saniye olmuş çünkü. Ben yani bitireceğim. Bitirmek zorundayım. Bu ne? E, bir kitaba ya da bir kılavuza benziyor. Buradan e, bakınca. Kitap. Evet. Bir tane kitap bulduk. Neyse arkadaşlar. E, 31. ay Pardon. Yani 30. seviyeyi de bitirmiş olduk. 31. seviyede Artık bırakalım. Open the box diyor. Yok açmayacağım. Evet. 31. level şöyle. Neyse burada bırakalım. Arka planlarımı hemen e, hızlıca siliyorum. Neyse arkadaşlar devamın gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu likelayıp kanalıma abone olabilirsiniz. E, video bırakabilirsem bırakacağım ekrana. Bırakamazsam da neyse siz benim geri kalan videolarımı izlersiniz. Hadi bay bay.